selam kova ve balık arkadaşlarım nasılsınız ben Şengül Şengül'ün sihirli fanları kanalına hoşgeldiniz sevgili kova ve balık arkadaşlarım İnşallah iyisinizdir Sizler için şöyle Aralık ayında yılın son ayında sevgili kova ve balık arkadaşlarımın istekleri gerçekleşecek mi ya da ne kadar yolunuz kalmış ne kadar yol kat ettiniz onlara bakacağım öncesinde sevgili kova ve Balık arkadaşlarım sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum yeni yıla ilişkilerinde kimler mutlu girecek videolarında yükledim aralık ayı genel ilişki durumunuzda yükledim sevgili arkadaşlarım çay falı aşk hayatınız kanalımın videoların altında linklerini zaten göreceksiniz Tıklayaraktan kanalıma giriş yapabilirsiniz aboneliğinizi bekliyorum Gözden geçirin. İzlemenizi istiyorum sevgili arkadaşlar. Daha sonra daha ne videolar gelecek, ne videolar ilişkileriniz için çay falı aşk hayatınız kanalıma Şengül'ün sihirli falları kanalına bekliyorum. Benim olduğum her yere sevgili kova ve balık arkadaşlarımı bekliyorum. Evet şimdi dönelim açılımımıza sevgili kova arkadaşlarımın Aralık ayında istekleri gerçekleşecek mi? Ne istiyorlar benim sevgili adaşım olan kova Arkadaşlarım adaşım derken burç adaşlarım sevgili arkadaşlar ada, at adaşım değilsiniz ama kova olarak at adaşıyız buyurun çok güzel imparator içi bize geldi ay oley işte bu <gülüyor> Ayşen gül, ayrım yapma diyecekler bana yo yo yo kesinlikle ayrım yapmıyorum canlar şu an ben kovaya bakıyorum kovada her an çıldırabilirim evet <gülüyor> şöyle bir bakalım Hmm, i̇yi iyi giderken yıkılım verdik ne yaptık hayır yenilenmiş olabiliriz bakacağız şimdi sevgili kova arkadaşlarım kova adaşlarım evet öyle diyelim kova adaşlarım benim evet kabulleneceğiz sevgili kova arkadaşlarım ben de içinde dahilim aa doğru ya kovaya bakıyorum ben şu anda istek ve arzularımız gerçekleşecek mi öyle diyelim evet kabullenici olabiliriz sevgili kovalar isteklerimize kavuşmak için kabullenici biraz tavır sergileyebiliriz çünkü kabullenmek demektir uzlaşmak demektir küs olduğumuz kişiler var ise arkadaş çevremiz iş çevremiz patronumuz ne bileyim ortaklarımız çünkü burada bakın ortak nokta anlaşması var evde işimiz olabilir anne baba kardeş gibi aile bireyleri neyse artık bizim isteklerimiz bununla alakalı hem uzlaşmaya varabiliriz hem küslükleri aradan kaldırabiliriz. Ne yaparız? Sıkıntıları dünya kadar mutlaka bizlerin de sıkıntıları var. Yok değildir. Bu sıkıntıları atmak için dünya kadar mutlu olmak için Aralık ayı içerisinde ne yapıyoruz sevgili arkadaşlarım? Güç oluşturuyoruz. Sabırla güç oluşturuyoruz. Evet sabrın sonu selamet demişler. edeceğiz sabırla güç oluşturacağız. Nasıl bir sabırdır bu? 10 günlük bir sabırdır. Bir haftalık bir sabırdır. Hemen artı olarak aşk hayatınızla alakalı ortak nokta anlaşması, ev alacaksınız örneğin, ortak nokta anlaşması, iş kuracaksınız, hayaliniz, isteğiniz neyse, ortak anlaşabileceğiniz kişilerle karşılıklı bakın. Kupa tokuşturuyorsunuz, kadeh tokuşturacaksınız veya kahveleri tokuşturacaksınız. Ne kadar güzel sevdiklerinizle birlikte sürprizli gelişmeler sizleri bekliyor hemen ardından ise yıkılan kule acaba bütün bu güzellikler mi yıkılıyor yoksa geçmişin olumsuzluğu yıkılıyor da bizler mi yenileniyoruz sevgili kovalar çünkü bu kartımız da şanslan söz eder bir bakalım hadi bakalım çünkü ben kötü kartta asla bırakmam karşı tarafın içi kararsın istemem sevgili arkadaşlarım hmm, yılbaşı kutlaması hadi bakalım sevgili kovacık ayi güzel harikasınız bebeğim çok güzel cazibe altındayız ve yararlanıyoruz evet bir şeylerin cazibesi altında kalıyoruz yenilendik doyuma gidiyoruz sevgili arkadaşlarım cazibe altında kaldık bir şeylerin şu görmüş olduğunuz doyumda sevgili arkadaşlar yolumuza bir şeyler çıkıyor o çıkan şeyler her neyse onun cazibesi altında kalıyoruz şeytan sizi hep de korkutmasın ben şeytanı seviyorum açıkçası buradaki kartı seviyorum Niçin? Cazibeden bize söz eder. Kötü alışkanlıkları bırakmaktan söz eder. Yararlanmaktan söz eder. Yani yenileniyoruz. Bu yıkım sizi korkutmasın. Eski evin yıkılı, yıkılması, yıkılışı yeni evin inşası demektir. Demek oluyor ki yeni yıl 2020 yılı sevgili kova arkadaşlarıma ve bana çok çok iyi gelecek anlamına geliyor. Bu sevgili arkadaşlarım buyurun maddi manevi yararlanmalar bizi bekliyor fırsatlar bizi bekliyor ve bu fırsatlardan bizler yararlanacağız doyuma gideceğiz ortak nokta anlaşmalarımız var ne yapıyoruz acaba aşık mı oluyoruz nişanlanıyor muyuz evleniyor muyuz aman Allah'ım yoksa iş alanında mı ortaklık yapıyoruz şöyle hakikatli olan dostlar mı yolumuza çıkıyor mükemmel yere doğru gidiyoruz hadi bakalım güç oluşturarak murat kapısından geçeceğiz hep beraber sevgili kova arkadaşlarım sizleri seviyorum yararlanacağız hadi güzel geldi çok çok güzel geldi bilgelik diyor bakın meleğim ne diyor isteklerini arzunu elde etmek istiyorsan bilgelik o bilgelik bizde var sevgili arkadaşlarım içindeki bilgeyi dinle o bilgelik sende var senin sessiz ve bilgi olan parçan doğru yolu biliyormuş sevgili kovalar ve ben Artık öyle diyeceğim. Siz ve ben. Sevgili arkadaşlarım çok güzel. Harika. Yenileniyoruz canlar. Eskinin olumsuzluğu artık geride kaldı. Bitti. Bitir bitiriyoruz yani. Yeni yıla güzel gireceğiz. Gerçekten bunu zaten hissetmiştim. Yeni yılda güzel şeyler var. Hani çok büyük bir zenginlik olmasa da kötü şeyler olmayacak. Rahat olun. Güzellikler bizleri bekliyor. Sevgili kova arkadaşlarım. Evet, kova arkadaşlarımızın isteklerine de baktık. Şimdi sıra geldi benim, Narim balıkçıklarım, masum balıklarımın istekleri Aralık ayında gerçekleşiyor mu derken ikinci etapta size geldi. Buyurun. Bize geldi ve size geldi. Bolluk, bereket, verim geliyor. Kadersel aşk geliyor sevgili balıklar. Bakalım şanstan söz eder bu kartımız şanslı yere doğru gideceksin der ama bakalım nereye doğru gidiyor benim balık arkadaşım yıkılan kule sizde yıkım mı yapıyor yenilenme mi hmm. biraz sıkıntılar var destek sıkıntısı var destek yok galiba değil mi sevgili ama iyi fena değil bakacağız bakacağız canlar şimdi balık arkadaşlarım aralık ayı içerisinde aslında aralık ayını çok fazla dikkate almayalım Yılın son ayı artık o önemli olan bizim için ocağın biri itibariyle. Önümüzde koca bir yıl var. Ya Aralık ayı iyi olsa ne olur, olmasa ne olur. Önemli olan bir ocak itibariyle şöyle ya Allah, Bismillah diyerek bolluk, bereketle uğurlu bir şekilde yıla girelim ki önümüzdeki yıl güzel geçsin. Değil mi sevgili arkadaşlarım? Aralık ayına kadar. 2019 yılı güzel geçmedi ise emin olun bundan sonra da zaten aralığın sonuna kadar daha iyi geçmez gibi geliyor bana bilmiyorum ben öyle düşünüyorum tabi bütün arkadaşlarımın kaderi aynı değil ben öyle bilmiyorum kendi adıma ben öyle düşünüyorum sevgili balık arkadaşlarım önemli olan 2020'den izin emekliyona bakacağız hadi bakalım evet sevgili balık arkadaşlarımın biraz sıkıntıları var sıkıntılardan dolayı bir şeyler askıya almışsınız. Yatay vaziyettesiniz ama bu kartımız yine de şanslı yere doğru gideceksinler. Nasıl gideceksinler? 3 ay sonra, 5 ay sonra gibi şanslı yere doğru gideceksin der. öyle hemen. Yarın, bir iki gün sonradan söz etmez. Burada ise korkular, endişe, ikilem, ev mi istiyorsun, iş mi, araba mı, aşk mı, evlilik mi? Tabi balık arkadaşım isteğini kendi biliyor. Burada korku, endişe, ikilem. Acaba ulaşabilir miyim? Buraya geliyorsun Aralık ayında sevgili balık arkadaşım. Bir bum kütleme veya bir patlama. İçimizde tabi bu dışımızda değil. İç dünyam benim yıkılıyor. Yanıyor yıkılıyor. Bu patlamanın ardından öyle bir ruh hem patlama bu. Bir yıkım sevgili arkadaşım. Burada ise küçük çaplı bir üzüntü. Birkaç gece uykunuza keder edecek şekilde bunu böyle farz edelim. Çünkü günlerce sürmez bu. Benim hayatımda da aynı hemen ardından nazik kişiliğinizi topluyorsunuz bakın sevgili balıklar iki günlük üç günlük şu badireyi yaşadıktan sonra hiçbir şey olduğu gibi kalmaz toparlanıyorsun diyorsun ki ben kendimi boşu boşuna niye üzüyorum ki yüzünü gözünü yıkıyorsun kendine geliyorsun nazik kişiliğini takını kendine gelerek şanslı yere doğru gideceksin der bir yerden önünüze küçük çaplı da olsa bir şans geçecek Bakın denge kartımız hem nazik kişiliğinizden size söz eder hem de şanslı yere gideceksinler. Güneş yüzünü bakın ileri de göstermiş daha ardında güneş yüzünü gösteriyor. Belli ki 2020 yılında o güneş sizin tepenize gelecek. Sevgili arkadaşlar geliyor geliyor geliyor. En sonunda ne yapıyor? Tepemizde duruyor. Bu iş bu nur. Ardından başlayacak benim sevgili balık arkadaşım. Olursa olur, olmazsa olmaz işleri. Plan proje yapacaksın. Bir hedef belirleyeceksin. Planlı programlı hareket etmekten söz eder. Yıldız kartı mutlu hayat yaşamak istiyorsan, mutlu aşk istiyorsan veya mutlu mal mülk istiyorsan planlı programlı hareket edeceksin. Planlı programlı hareket ettiğin takdirde bak burada doyum seni bekliyor diyor. Yuvayı görüyor musunuz? Kupaların altında mutlu bir doyum yuva sizleri getiriyor sonsuzluğa. Ebediyete ebediyet demektir bu sevgili balık arkadaşım. Demek oluyor ki şu görmüş olduğunuz 4 kartı yaşamamız gerekiyor. Şimdi şu desteği buraya bırakıyorum. Bıraktık mı bunlar size ait. Şu an bu kartlar sizi söylüyor bana. Sayacağız şimdi kötü sıkıntılı kartları sayalım. 1, 2, 3, 4 değil mi? 4 kötü 3 iyi kart şu kaderi evreni görüyorsunuz değil mi sevgili arkadaşlar çileyi çekiyoruz 4 tane 3 tane de kral hayatı yaşıyorsunuz ama nasıl ebedi doyum işte evren bu evren bu sizlere o çileyi çektiriyor ardından doyum veriyor her zaman söylemişimdir bizler yatalım kalkalım dua edelim başta ağlayan olalım ah benim balıkçığım Bak burada başta ağlıyorsun. Gördün mü? Sonunu. Destenin altı sizin sonunuz. Buyurun. Gördün mü? Başta ağlayan sonunda güler güzel kardeşim. Rahat ol. Sizi de gülmek bekliyor. Sizi de doyum bekliyor. Bu çilenin sonu ferahla bitecek. Hiç merak etme. Çok güzel çıktı. Rahat ol. Şimdi işte bu. Buyurun. Ne olmuş? Okuma yazması olan var olmayan var değil mi canlar? Hall oldu diyor. Hall oldu. Meleğim diyor ki bak işte bu çileyi diyor çektin, sıkıntıyı çektin, badireyi atlattın, doyuma erdin. Senin iş hall oldu diyor. Buyurun ben bunları buraya özel dizmedim. Şöyle yaptım tamam bu kadar sıraya kim geldiyse. Hakkınız neyse sıranız neyse sevgili malık arkadaşlarım hall olmuş bitti. Bu olayı düzeldi bil. İlahi planda her şey olması gerektiği gibi bu durumdaki hayır göreceksin. İşte bu. Ah benim sevgili balıkçım. Çileyi çekiyoruz. Murada yeriyoruz. Bitti. İlahi plan diyor gördünüz mü? Evet sevgili balık arkadaşlarım kova ve balık arkadaşlarımın istekleri gerçekleşecek mi açılımının sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Kapatmadan öncesinde. Çay falı. Aşk hayatınız kanalıma sizleri davet ediyorum. Aboneliğinizi bekliyorum sevgili arkadaşlar. Çünkü benim aboneler aboneler sıfırlandı. Tekrar aboneliğinizi bekliyorum. Kanal aynı. Fark etmiyor. Aralık ayı ilişkilerinizi yükledim. Üstüne tekrar hay nefesim nefes kesili veriyor ben de sevgili <gülüyor> arkadaşlarım. Derin derin nefes almam lazım. Sizlerin Aralık ayındaki ilişkilerinizi yükledim sevgili arkadaşlar. Bir de şu videoları yükledim. Yeni yıla ilişkilerinde kimler mutlu giriyor. Hızlı konuşmak bana gitmiyor. Benim nefesim yetmiyor benim kelimelerime. Yavaş yavaş anlatayım. Yeni yıla ilişkilerinde kimler mutlu giriyor. Videolarını yükledim sevgili balık arkadaşlarım. Benim güzel kalplilerim. Şöyle bir gözden geçirin. Zaten videolarımın altında kanalımın linklerini göreceksiniz. Tıkladığınızdan kanalımdasınız ve hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum çay falı aşk hayatınız kanalıma da bekliyorum şengülün sihirli falları kanalına da bekliyorum benim olduğum her yere ben Narin balıklarımı ve kova arkadaşlarımı bekliyorum evet sevgili arkadaşlarım sonuna geldik bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim abone olmayan arkadaşlarım var ise abone olurlarsa kitlem daha çok genişleyecektir açılımlarım tüm hızıyla devam edecektir bir sonraki yayınlarımda Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İsteklerinizde bir an önce kavuşmanız dileğiyle. Kocaman öpüyorum. Hadi bay.